Merhaba, bir zamanlar cennetteki en güzel melek olan şeytan küstahlaşıp kendini Tanrı'yla bir görmeye başlamış. Sonuç olarak da kendini destekleyen diğer meleklerle birlikte cehenneme gönderilmiş. Cennetten cehenneme doğru düşerken de bu melekler şeytana dönüşmeye başlamışlar. Boynuzları ve kuyrukları çıkmaya, tırnakları uzamaya başlamış. Buradaki meleğin kılıcı ve kalkanı var. Adını bildiğim tek melek bu melek. Çünkü kolay bir ismi var. Michael. Buradaki heykel Aziz Michael yani Mikael'in şeytanı dize getirdiği bir sahneyi canlandırıyor. Mikael şeytana insanlara kötü davranmaması gerektiğini söylüyor. Aynen kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran sözünde olduğu gibi. Kendinizi asla ve asla Tanrı'yla bir görmemelisiniz. Çünkü bunu yaparsanız gideceğiniz yer cehennem olur. Heykelin tasarımının çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Melek en tepede ve aşağı indikçe düşen meleklerin nasıl şeytana dönüştüklerini görebiliyorsunuz. Duygular çok açık şekilde ifade edilmiş. Düşmekte olan melekler merhamet dilercesini bağırıyorlar ve yardım istiyorlar. Ama artık çok geç.